Eskiden dostlar vardı, mahalle kültürü vardı. Biz buraların abisiydik eskiden. Biri geldiği zaman biri oraya lan diyorduk, kulağından tutuyorduk, bir tokat birine bir tokat birine terbiyesizler barışın diyorduk. Şimdi o, o kültür de kalktı. Şimdi Neden erkeğin, kalktı hocam? Onu ben bilmiyorum, onu size sormak lazım. Okumuş olan sizsiniz. fizik ilkokul mezunu bir adamlarız. Estağfurullah. Yanlış anlamayın. Olurum. Baştakilere soracaksınız, siyasetçilere soracaksınız. Bir gün senden, bir gün benden, bir gün ondan varıyoruz. Bir partiye üye değilsen atama olmuyor. Çocuğun okusa nereye kadar okuyor? Okusa olur ya? Oksana olur. Hocam Benim yaşım 44 oldu. Ben çocukken evet, çok abi. çalıştım. Emekliliği bekliyorum. Birileri düğmeye basacaktı. Emekli olacağım ben. Hayırdır oğlum? Neden çalıştırdın beni ya? Asgari ücretle helal Neden beni uşak ettin? 20 25 sene beni neden çalıştırdın kardeşim? Benim yaşım dört Neden çalıştırdın beni? Uşak ettin. 2 milyar sekiz yüz asgari ücretle. 130 liraya çalıştım ben ilk asgari ücretle 130, ne 130'u 25 kaç paraydı abi o zaman 94'te kaça çalışıyordum ya 5 liraya 5 5 Neden doldurdum ben bu primleri Hiçbir Neden birileri basacak çıkarı. da ben emekli olacağım ya Neden ben 20 ben neden dolduracağım yani Bu yaşı niye bekliyoruz biz Zaten o yaş çıkaranlardı kendileri zaten 45 yaşında, 38 yaşında. Onlar emekli oldu. oldu. Kendileri. Hı hı. Yani. Biz neden bekliyoruz onu söylüyorum yani. Bu yaşa takılanlar nedir ben anlamıyorum yani. Biz, Biz anlamıyoruz bu işlerden. Tamam. Siz söyleyin bakalım. Peki o zaman hayır yani ge geleceğe dair umut Ya geleceğe diyorsun. dair şunu yani. söylüyorum. Ben umudum olmuyorsun. nereden var şey, biliyor musun? Umudum nedir biliyor musun? Yani, umut, o. Türkiye'de umut Sıra. bitmez. Neden bitmez biliyor musun? Türkiye çok zengin bir, Türk'ün kendisi zengin. Hı hı. Şu gördüğün topraklarda Kürtler var, Laz var, Roman var, Cingen var. Biz hiçbir zaman ayrışmadık. Hı hı. Şimdi buradan geldik, siz biz çıktı. neredir bu 15 senedir? Siz biz nedir ya? Yani. Roman nedir, Türk nedir, Kürt nedir? Çıkarada bu siz biz nedir yani? Yoksa yani. Yoksa Bana bunu anlatın. Arasında, siz biz yok yani. Her Beraber herkes kardeşler, yani. kardeşler, kardeşler, aynı, aynı evlerde. Yani bu nereli Ama biliyor musun? Bu, he, baştakiler gelmiş. Söyle o nereli olduğunu söyle bakayım. Ben ağırlıyım. O ağırlığı, ben denizliyim. Bizim aynı evlerde donsuz gezdik biz. Bülüklerimiz geziyordu sokaklarda. Biz aynı evlerde ekmek yedik. Bu siz biz nedir? Bana bir anlatın. Roman açılımı, Türk açılımı, Kürt açılımı, Laz açılımı o bu. Ben merak ediyorum, ben cahilim de. Yok çok merak ediyorum yani. Biz beraber miydik? Hiçbir günden bir Karşımızın önünde gözümüz var demedik. Dostluk böyleydi buralarda ama şimdi yok o yok. Anladın mı? Sen, ben, parti nedir lan bu? Karnımız doyuyor çok şükür. Şuna, şunu söyleyeyim. Çok da gözümüz yok. Karnımız doydu mu? Üç arkadaşımız geldiğinde yemek söyleyebiliyorsa, bir şeyler ısmarlayabiliyorsa, Utanmadan, haybici paramız cebimizde varken, aa kardeşim geldi, ıslı, sizler geldi, bir şeyler ısmarlayabiliyorsak, bizden mert, bizden delikanlı adam yok. Zaten dik geziyoruz, çok şükür Rabbime. Utanacak hiçbir suçumuz da yok. zarızı hiçbir suçla işlemedik. Türkiye'deki hayat şartları diyorsunuz ya, nereye gidiyor? Beni ilgilendirmez. Türkiye çok zengin bir memleket. Git doğusuna git, batısına git. Başımdaki soyuyorsa bana ne kardeşim? Millet 10 bin tane milletvekili, Halk Parti olmuş, MHP olmuş, CHP olmuş, o olmuş. Parti siyasetçiyle bizi soyuyorsa bizim suçumuz ne? Halkın suçu ne kardeş? E Bu vatandaşın suçu ne? Seçim diyorsunuz, oy diyorsunuz. Kardeşim sandıklarda çaldırmasın o zaman. Tamam da o zaman soyanların yakasını yapışmanı Kim yapışıyor? Ya, hadi senin, ben, ben garancı misali ben oyumu veriyorum abi. Bak. Ben, ben onu anlatıyorum sana. Ben Hı -hı. kendi payım Ben 15 sene, 20 sene olmuş. Ben siyaz MHP'liydim ben. Koyu MHP'liydim. Ben atmıyorum. Ben ne yapıyorum? Kendi garancı misali, kendi oyumu ben, ben sana diyemem sana. Arkadaşıma diyemem. Atma şuna. Benim kendi oyum kendi fikrim, kendi düşüncem. Gençler de var, halt da var. Herkesin kendi hür iradesi var. Ben bir lokma ekmeği kendimi satmam. Bir tane peynire, domateze, beyaz eşyaya, kömüre kendimi satmam. Ne olursunuz? Peki hocam, şu, mesele şu. Yani şimdi sormak istediğiniz e, sorum. Siya siyasetçiler bu ülkenin bütün insanların daha mutlu, daha huzurlu, işi aşının olacağı, eve Evi ekmek bitireceği, gelecek kaygısı olmayacağı bir Türkiye yaratmak için bu görevler sağlanıyorlar. İşte sahip onu yani hani bunu Biz için, bunu, onu ne zaman yapmıyorlar işi. Bunu yapan yok. Bu, bu, bunun için görevler. Tamam sahip onun için ver, var değil mi? Ben e peki o zaman şimdi Türkiye'de işsizlik var mı? Var. Var. var. Kapçıhan var. var. Ne olur? Eve ekmek götüremeyen ya da akşam var. eyvah çocuk benden var. çikolata isterse çikolata param yok. Zaten ya. Çekine çekine. Evine giren ana baba var mı? Var. Var. E peki çocuğunu istediği okula götüremeyen ana baba var mı? Var. Var. var. Peki o zaman bunların sorumlusu o ana baba mı, yoksa bu ülkeyi yönetenler mi? Yönetenler mı? tabii ki de. Çünkü Peki o zaman bu ülkeyi yönetenler, sen, ben, kardeşimiz, abimiz hepimizin oylarıyla seçiliyor ise. Evet. Ve bunlar da bu ülkeyi yanlış yönetiyorlar ise. O zaman bize düşen görev gidip yakasını yapışıp kardeşim ben sana oy verdim ama benim çocuğuma... Nereye okur, yakışıyor abi çocuğuma, ya? Benim çocuğuma sağlık. Benim çocuğuma ekmek için oy verdin. Niye bunu temin etmiyorsun bana? Bunu bana deme niye deme bana iş vermiyorsun? Vatandaş olarak bunu? vatandaş olarak bunu deme hakkım var ama bu hakkını sana kullandık <gülüyor> ki. Hemen ceza. Gidip daha yakasını bırak. Karşısına çıktığın zaman seni terörist ilan ediyor. Ee, nasıl ceza. gideceksin diyeceksin. Giyelim. O zaman ne bu, yapmak bu gerekiyor? Bu vatandaşın her vatandaşın hakkı gidip yakasına yapışıp ben sana verdim senin de bunları bunları yapman gerekiyor deme hakkım var senin o, o zaman, zaman seni bunları... yalnız bırakmamak gerekiyor değil mi? hep evet. beraber aynı i̇şte şeyi insanlar... söylediğimiz zaman hepimizin yakasına yapışabilir miyim efendim? Evet. şöyle insanlarımız ay bir şey yapmayalım aman bir şey okumayalım, aman bizim yanımızdan geçmesinler hep bu mantıkla başımıza bir iş gelmesin çünkü artık korkuyla yönetiyorlar insanları İnsanlar insanlar sindirilmiş zaten sindirilmiş nasıl, yani nasıl evet. iş yerinde ben ama benden ses çıkmıyorsun benden çıkarsan yalnız kaldığın zaman ne oluyor hemen sen ele koşsun alıyorlar evet sindirilmiş toplumda işimden olurum, gücümden olurum dediği gibi şimdi hapis şeyi var, teröristim yok, öyle şey yok insanlara saygı duymak gerekiyor evet. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet dür demek gayetlik nedir? Şeref, yani bunları biz toplum olarak şeref, bilmiyoruz Bu burafelerle akşam e, A Haberi izledim mi Dünya günlük Müslümanlık o medya. öbür künü dinlediğin zaman öbür e, medya onlar da ülkeyi kışkırıyorlar, terörist bir şey. Yani böyle bir iklim olamaz. Hı -hı. Dediğiniz gibi, biz halk olarak sindirilmişiz. Tuttum adam var. Bu ABC olması önemli dediği gibi, parti olarak. Baktın, sen bir görev verdin seçtin, 5 yıl denedin. Bilemedin, 10 yıl denedin, 2. Bir şey yapmıyorsa indireceksin. Decek ki, bu halk bilinçli. Bunlar gerçekten aptal değil. Biz de, o adam, onlar da ona göre tedbirini alacak. Hı -hı. Yani dediğiniz gibi, bu ülkeyi ne yaptılar? Krediler, faizler düşürüldü. Millete ev sahibi bilmem ne yaptı. Nasıl yaptı ya? Ben 50 liralık evi 250 liraya maliyetle aldım. 250 bin liraya. Ev fiyatları uçtu. Borcu içindeyim. Hiç bir borçsuz bir insan var mı? Herkes diyor ki cep diyorlar. Onu lüks içinde yaşıyor. Nasıl yaşıyor lüks içinde? Bütün millet şu anda borçlu. Zengin ne derse o fiyatla çalışmak zorundasın. Hı hı. Sömürülmeye bal sömürülüyor. Biz de şunu söyleyeyim. şey ee, şeysiz e, ne derler o köleyiz biz. Ama hür köleyiz. Hı. Evet. Yani. Hür köleyiz Biz köleyiz. Doğru ülke. söylüyor. Yani neden doğru söylüyor? ülkede orta tabakada bir şey yok. Yok alt hep tabaka, alt tabakayız. Zengin, tabaka. Zengin tabaka var burada. Yani. Birileri yönetiyor. Benim param var. Seni yönetiyorum. Yani. On kişiyi yönetiyorum. Birinin kişi daha bir... Yapacak bir şey, şey yok abi. Çözüm... Çözüm ne var biliyor musun? Çözüm var. Çözüm yani nedir çözüm biliyor musun? Var. Çözüm... İndireceksin başta. Çözüm ne biliyor musun? Bu bayrağın altında dediği gibi ayrımcılık yok. Ayrımcılık başladı burada. Başta var ama ayrımcılık tepede var yani. Bizde yok. Biz altta yok, altta yok bu bayrağın altında yaşayan insanlar dediği gibi biz burada yıllardır. Doğumuzda basılıya, yol Biz beraber büyüdük. Biz. Bir sıkıntı görmedik. Hı hı. Her insan beş parmak değildir. Türk'ün de kötüsü vardır. Her <gülüyor> ülkenin. Yabancı olmak önemli değil bu insanlar. İnsan olması önemli. Peki ama yani bu sıkıntılardan bir şekilde ülkemizin kurtulması lazım kurtulması değil mi? Vatandaşın lazım. rahat etmesi evet. lazım. Peki bunun yolu ne sizce? Evet. Yani Şu ne olur? Bunun olu... yolu? Şartı Efendim? Bunun yolu... yolu? Seçim dediği gibi. Seçim. De seçim. seçim geliyor. Ama seçim geliyor. ve bilinçli bir halk lazım. Hı hı. Bak dedi ki bilinçli bir halk lazım. Paraya kendini satmayacaklar insanlar. Üç kuruş paralıyorum diye toplumda aldılar insanları. Dedikleri gibi. Bankamatik memuru bilmem ne. Helal ee, süt emmiş bir insan olması lazım. Abi. Bu ülkenin başında. Aynen. Yani insanın karşıdan bakınca o adamın ne olduğunu bilemezsin. Kemal olmuş, Tayyip olmuş, anam Devlet anam Bahçeli anam olmuş. Fark etmez. Önemli olan helal süt olayım. emmiş bir insan. Tabii bunu bilemiyorsun ama ben her zaman şundan yanayım. Bir e, partiyi uzun süre iktidada tutmayacaksın. tutmayacaksın. Tutmayacaksın. Bu adam 20 senedir bu memleketin başında bu insanlar koyun gibi hala hala o adama hala veriyorlar ya. Nasıl veriyorlar? Nasıl oluyor? Ha. Nasıl başa geliyor? Ben hala anlamış değilim. Çoluğuna ya. çocuğuna ekmek götüremeyen insanlar var. Yani çoğalıyor da git gide. Hı -hı. Git gide çoğalıyor da yani. Siyasete din karıştırılmaz. Evet. Camide siyaset yapılıyor. Camide siyaset yapılıyor ya. Siyaset yapılmaz camide. Siyasetin yeri ayrıdır. Siyaset söylediğin adam sana yalancıydı sana. Politikacıların anlaması. Camide, yalancıdır. kışlada, okulda, ha. değil mi siyaset yapılmaz? Siyasetin ne, siyaset siyaset ne işi olur? Yapılmaz. Siyaset ibadet ayrı bir şeydir. Haval ayrı bir şeydir. Atatürk niye için bu yani şey, devletle ilişkilerini niye ayırdı? Diğerini niye kurdu? Bu yüzden kurdu. Duttlarılar Atatürk dinsiz. Ulan dinsiz olsa zaten sen burada bu topraklarda bunu yapamacaktın. Atatürk'ü sevmiyorlar. Atatürk'ün sayesinde o koltukta oturuyorlar hepsi. Hı. O sevmeyen insanlar onun sayesinde oldu. Yoksa padişahlıktan adam babadan oğla geçecek, bitti. Aslı astık. Astı, kestik, kestik. Şu devir şu anda zaten. Şu anda Osmanlı Osmanlı diyor, boşuna demiyorlar. Şu anda zaten. da öyle. Dedim dedik. Tekrar edin. Şu, şu anda da, şu anda da öyle. Dedim dedik, astım, yani, astım. Yani. Öyle değil mi? Yani, öyle zaten. Adam dışarıya çıkmayacaksın şey diyor. Çıkmıyorsun hani. Yemeyeceksin diyor. Yemiyorsun. Hadi aksini yap. Aksini yap. Ya artık ne işi, iş diyorsun. istiyorsun, nankör diyor değil evet. mi? Ne işi? İş, iş isteme gittiğin zaman bakıyor senin. Sen Geçmişte yes, AK Parti'ye oy, oy vermiştin var mı? Ya da AK Parti'den tanıdığın var ben mı? Sen... Peki erken seçim çare diyor siyasetçiler, muhalefettekiler. Ee, ne diyorsunuz? Ya, erken seçim çare ama nasıl? Şey olmayacak. <gülüyor> Tek parti gelmesi lazım. Koalisyon olursa yine olmaz bu iş. Ama şu anda zaten koalisyon. Hayır, tamam o şekilde yani. Yani şu anda Tayip de koalisyonla tamam. yönetiyor de ülkeyi. Yürütüyor. Ama bak şu var. Tek kişi söz olacak. Ne oluyor da altı ay biri yönetiyor. Yok öbür altı ay biri yönetiyor ve bundan fikir ayrılığı oluşuyor. Fikir ayrılığı oluşuyor. Fikir ayrılığı oluşmuyor. Tek kişi söz sahibi olacak. Aynı. Bunların şu anda yaptığı ittifak olabilir bak. Hı hı. İttifak olabilir. Destekleme. Şu anda Ama hepsi protokole an. bağlıyorlar biliyorsunuz evet. değil yani mi? Yani tek kişi olacak. Muhalefet iktidara gelince hangi takvimde ne yapacaklarını, ülkeyi nasıl daha demokratik, parlamenter evet. bir sisteme dönüştüreceklerini hepsini ittifak içinde olsun olmasın bir protokole bağlıyorlar. Evet. Herhalde halkın karşısında, hepimizin karşısında öyle çıkacaklar değil mi? Evet. Öyle çıkıyorlar. Ama şu anda ne oluyor? Şu anda evet. e, MHP, Devlet Bahçeli hükümeti destekliyor. Hı. Ama söz kimde? Onun hiçbir hükmü yok. Hı hı. Ne derse yine aynısın şey oluyor. Evet. E ben bunu edeceğim diye bir sözü yok. E geçenlerde yine EYT olayını bunlar söz verdiler. EYT'yi çözeceğiz dedi. Çıt yok. Nasıl Peki şu anda ]lar? fabrikada ııı e, asgari çalışan var mı içimizde? Niye? Yüzde doksan anda... Abi ben çalışmıyorum. Benim olduğum yerde yok ama. Hı. Yüzde doksanı Denizli'nin zaten askeriyle. Yani yetiyor mu asker ücret? Keden Domatesin diyorsun? kilosu 12 iki milyon. Ya. Biber iki yirmi milyon. Salata bu ya, kilosu on beş lira. Yani. Ekmek 2,5 milyon ya. Bir milyon ekmek alamayan adam, adam şimdi alalım. iki buçuk milyona nasıl alsın? Allah'tan korkun ya. Vallahi ha. Allah'tan korkun. Deyecekler ki salatalık kime karşı mevsimi mi? E ne yiyeceğiz biz? Zaten yediğimiz yazın da seradan yiyoruz. Kışın da seradan yiyoruz. Hı -hı. Zaten e, tarımı bitirdiler. Ziyerli tohum kullanılmıyor ki. İlk oyunda ne yapıyordu? Benim çocukluğumda dedelerim buğdayı ekerdi tohumlunu ayırırdı. da. Tohumlunu ayırır. ayırırdı. dersin ki de oynandı. Biz İsrail'den tohum alıyoruz. Aynen. Bir gece, e, bir gecede domatesi. Bir gecede. Bir, bir gecede. Destek var canım. Bir gecede domatesi. Nasıl edişiyor. hocam? 600 lira oldu. Tohması gübreli. Evet, destek var. Yani, 600 lira oldu. Kaç 110 liraydı? Evet. 600 lira oldu. Destek. Kaç yani, torba oluyor? Yani, lir torba destek yok. olmuş yani, değil mi? dört <gülüyor> arıyordun. Şimdi yarım torba alabilirsin <gülüyor> <var. Biz gülüyor> Yani